Biliyorsunuz, Milli Ekonomi modelinin e, bin, e, 2005 senesinde ilk defa İstanbul'da yaptığı kongrede o günden itibaren ben her kongrede tebliğ sundum. E, Almanya'da oldu, e, Azerbaycan'da oldu bu kongreler, Kıbrıs'ta oldu. E, bütün bunlara katıldım ben ve canım gönülden destekledim. E, ve hala da de destekliyorum yani. Fakat ha Haydar Hoca ee, bana karşı, benim de ona karşı bir sevgimizin, sempatimizin olduğunu o da anladı, ben de anladım. Ee, ve her gittiği yerde yemeklere mutlaka beni çağırmaya çalışıyordu. Ee, gel konuşalım, gel şey yapalım diye. Yani sürekli gidiyordum ben de şeydeki stüdyoya, o Meltem TV'deki Florida'daki yere. Orada arada görüşmeler yapıyorduk. Eee bir, ne yapacağımızı anlatmaya çalışıyorduk. Bazen de e, Şirin Evler'deki Bağımlısı Türkiye Genel Merkezi'nde e, toplantılar oluyordu. Arkadaşım bütün e, il, il ilçe başkanları orada toplanıyordu. Biz de gelip orada konuşmalar yapıyorduk. Sağ olsun her seferinde e, Haydar Baş Hoca beni toplantılara mutlaka çağırıyordu. E, hatta e, şeyde biliyorsunuz Afyon Karahisar'da yine e, bir toplanmıştık orada gitmiştim. Ondan sonra Nevşehir'de oldu biliyorsunuz. Nevşehir'deki yere de gittim. Her yerde neredeyse hep beraberdik ve beni de konuşturuyordu. Hiç yanından ayrılmıyorduk zaten. Biliyorsunuz yanından ayırmadığı bir kişi olarak da bizim anayasa hukukçusu, anayasa ucu ucu hocamız da o, o da beraberdik, hep beraberdik orada. Mutlaka biri sağ sen sağa birimiz de oturuyorduk. Ve beraberce konuşuyorduk yani bütün Ankara'daki toplantılarda olsun, genel kongrelerde olsun. Dolayısıyla sevgimiz son dereceydi. Hatta sevgisini bana bir de ödül vererek Afyon Karahisar'da bir de ödül vermişti. Yani ben ummadığım bir anda bu ödülü verince hakikaten çok değerli olmuştum. Daha sonraları biliyorsunuz şeyde Trabzon'dayken kendisi. Ee, sık sık tabii Trabzon'a ben gidemiyordum. Kendisi oradan bir telefon açtı. Yani ilk defa e, Haydar Hoca bana telefon açtığı için o kadar duygulandım ki yani e, kendisine olan sevgim daha çok artmıştı. O da zaten e, bana karşı sevgisini herkesi söylüyordu. Bugün bütün teşkilatımız herkes e, biliyor ki Haydar Hoca'nın bana karşı bir se sempati sevgisi vardı. Bu neden kaynaklanıyor? Karşılıklı tabii bunlar oluyordu. Tabii en son biliyorsun Haydar Hoca bu bu pis musibet virüs ortaya çıkınca bu Covid 19 memleketimizin hakikaten çekilmez bir hal alması karşısında duyduk ki Haydar Hoca ve ailesi Covid 19a yakalanmış Trabzon'da. E bir de tabii yaşlılar için 65'ün üzerinde kişiler için şehirlera seyahat yapmak Zor olduğu için e, hatta imkan bulamadığımız için onu ziyaret edemedik gidip orada. Zaten ziyaret etseydik bile bizi hastanede onu göstermeyeceklerini bildiğim için e, gitmedim. Trabzon'a da gidemedik yani böylece. Tabii sonradan ölümünü duyduk. Çok üzüldük tabii burada. Yani içimiz ağladı. ya e, Ben Haydarbaşı hakikaten bir ilahiyatçı olaraktan ziyade bir bilim adamı olarak görüyorum. E, Nite, nitekim bütün çalışmalarında, bütün ömrü boyunca biliyorsunuz 50-55 sayısına yakın kitap yazdı. Yani kitapları da yani oldukça hacimli kitaplardı biliyorsunuz. En son yazdı biliyorsunuz Hoş Geldin Atatürk kitabı. Onlar milli ekonomi modelini yazdı. Evet. Ondan sonra bunların tanıtımında da hep ben bulundum yani. Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun bunların tanıtımında bulunmaya çalıştım. Şimdi bu kadar eser yaratan, bu kadar eser yazan bir insan bu neden yazdı? Mesela Ehlibeyt Külliyatı'nı yazdı. Ehlibeyt Külliyatı 12-13 yıl halinde yani 10 bin sayfayı geçmiş vaziyette tahmin ediyorum. Tam saymadım ben ama. E şimdi bunu neden yazdı? Bakın. Bunu anlayamadı. Bizim siyasiler ve Türk milleti bir türlü anlayamadı. Yani bugün ehl Biliyorsun biliyorsunuz Müslümanlığın Müslümanları sevmesi gereken Peygamberimizin ailesi olmaktadır neredeyse. Hazreti Fatma aramız, Hazreti Ali ve onun çocukları ve ondan gelen Zürriyet 12 imamı orada gayet iyi anlatmıştı ki tabi amaç neydi? Yine amaç Türk milletini ve Müslümanları bir araya toplamak yani ayrıcalık, bölücülük, düşmanlık yapılmamasını amaçlıyordu zaten. Tam bir gönül dostuydu yani. Gönül dostu ve aynı zamanda eğitimci. Bakın eğitimci okullarda öğretmenlik yapmış. Kendisinin özel okulları var zaten. Ankara'da, Trabzon'da, İstanbul'da yani ve muazzam bir eğiticidir kendisi. Bütün insan zaten bütün camiamızı da Haydar Hoca elinden geldiği kadar yetiştirdi. Bakın ortaya koyduğu bir sürü eserlerle davranışlarla ne yaptı? Candan bir insan olduğunu ortaya koymuştur yani. Yani onun için Haydarbaşı ben de gönülden seviyorum yani. Gerçekten ondan ayrıldığıma o kadar zoruma gitti ki o kadar üzüldüm ki soramazsınız. yani gönül adamıydı yani. Haydar Hoca gönül adamıydı. Tabii bunun etkisi etrafında geçişirdiği arkadaşlar da e, hepsi e, Haydar Başa gönülden bağlandılar. Neden? Çünkü hep doğru konuştu. Yalan konuştu Hep çözüm ortaya çözüm koyan bir insandı. E şimdi böyle bir insana kalkıp da arkasından aleyhinde konuşmak doğru olabilir mi? Haydar Hoca yani gerçekten bir gönül dostuydu. Her seferinde bizi çağırıyordu. E, evine gittik. Nasıl bizi ağırladılar biliyoruz. Nasıl oralarda e, yani e, sevgimiz ne kadar arttığınızı anlatamam. Her şeyde bizi çağırdılar. E, yani Dolayısıyla Haydarbaş'ın anlatılacak çok şey var ama hepsi tabii bir anda insanın aklına gelmiyor. E, ben Haydar Hoca'yı Hoca bir gönül dostu olarak biliyorum. Zaten ne diyor? İnsan gönüldür, gönül diyor. Yani bütün eserlerinde bunu anlatıyor. Bakın milli ekonomi modelini yazdı ya. Bu milli ekonomi modelini herkes yazamaz. Neden yazamaz? Ve i̇çinde iman olması lazım bir insanın. Yani gerçek dindar, Müslüman bir insan olması lazım ki milli ekonomi modelini yazabilsin. Bugün böyle bir İnsan var mı? O kadar iktisatçı var memlekette. Hangisi bunu yazabilir? Yazamaz. Mümkün değil. Yani dünyada ilk defa milli ekonomi modelini, sosyal devlet, milli devlet eserini yazan Haydar Hoca tektir. Dünyada tektir ve dünyaya kurtulmuş olduğunu göstermiştir. Ama e, bugün millet ne yapıyor? Kapitalizmin peşine gidiyor. E, Onun sonra Kur'an'ı eline alan yok dindarım diyor, yok günümdeyim diyor, hırsızlık yapıyor ondan sonra memleketi perişan duruma düşürüyor ve millet de bunlara inanıyor hayret edersiniz yani dolayısıyla yani Haydar Hoca'yı nasıl anlatsam yetersiz yani bütün kurduğum cümleler yetersiz görüyorum ben yani o kadar e, sevecen bir insandı ki bütün dostlarına, arkadaşlarına e, hep samimi davranmıştır onlara doğru yolu göstermiştir onlara ders vermiştir neler yapılacağını göstermiştir e bir insan bu kadar olabilir araca e daha fazlasını beklemek bence yanlış olurdu